Bu videoda, logaritmalarda taban değiştirme formülünü anlatacağım ve hatta kanıtlayacağım. Taban değiştirme formülü. Hemen formülün ne olduğunu hatırlayalım. Evet, bu formülü kullanarak, a tabanında x'in logaritmasını, başka tabanlarda logaritmalar kullanarak bulabiliriz. a tabanında x'in logaritması, b tabanında x'in logaritması, bölü, b tabanında a'nın logaritmasına eşittir ve eğer hesap makinenizde sadece doğal logaritma ve 10 tabanlı logaritmalar için fonksiyonlar varsa, bu formülle istediğiniz her logaritma tabanı için işlem yapabilirsiniz. Mesela, 3 tabanında 25'in logaritmasını, hesap makinenizin 10 ya da 2 tabanlı logaritma fonksiyonlarını kullanarak, 10 tabanında 25'in logaritması, hemen hemen bütün hesap makinalarında bunun için bir tuş vardır, bölü, 10 tabanında 3'ün logaritması olarak yazabilir ve sonucu bulabilirsiniz. Umarım buraya kadar her şey anlaşıldı, değil mi? Taban değiştirme formülü nasıl uyguladığımızda gördüğümüze göre, şimdi sırada bu formülü kanıtlamak var. Öncelikle a tabanında x'in logaritması için bir değişken belirleyelim. Evet, bu değişken y olsun. Buradaki eşitliğin sol tarafını y'ye eşitledik. Güzel. a tabanında x'in logaritması eşittir y demek, a üzeri y eşittir x demektir x'i biraz sağa yazalım, çünkü buraya başka şeyler de yazacağız. Tekrar ediyorum, a tabanında x'in logaritmasını y'ye eşitledik ve bunu, buna eşit olan a üzeri y eşittir x olarak ifade ettik. Şimdi işin içine b tabanında logaritma giriyor. Bu eşitliğin iki tarafının da b tabanında logaritmasını alacağım. Logaritmanın özelliklerinden biri, eğer üstel bir ifadenin logaritması alınıyorsa, bunun üstel ifadedeki kuvvet, çarpı, o ifadenin logaritmasına eşit olmasıdır. Yani, b tabanında a üzeri y'nin logaritması, y çarpı, a'nın b tabanında logaritmasına eşittir. Eğer merak ettiyseniz, bu logaritmik özelliğini ispatını başka videolarda izleyebilirsiniz. Evet, sağ tarafta da, x'in b tabanında logaritması var. y'yi bulmak, bulmak için, bakın y'yi buna eşitlemiştik ve şimdi bu denklemden, y'nin B tabanında iki farklı logaritmanın bölümüne eşit olduğunu bulacağız. Y için iki tarafı da A'nın B tabanında logaritmasına bölelim. Sol tarafı A'nın B tabanında logaritmasına bölüyorum ve sağ tarafı da. Sonuç olarak sol tarafta bunlar birbirini götürdü, Y yalnız kaldı. Yani Y, X'in B tabanında logaritması bölü, A'nın B tabanında logaritmasına eşit oldu. Evet, şunları kopyalayıp yapıştırıyorum, aynı zamanda az önce bunun buna eşit olduğunu da kanıtlamıştık. İşte bu, karşınızda taban değiştirme formülü.